Tenk Hanedanı'nın Kraliyet Sarayı'nda bulunan çok büyüleyici bir çömlek, keramik figürü. Ölen kişiyle beraber ona eşlik etmesi ve eğlendirmesi için gömülen genç bir kadın görüntüsünde. Bu tür şeyler aslında oldukça fazla miktarda yapılırdı ama aynı zamanda tek tek rötuşlanırdı. Her birinin kendine has bir karakteri olurdu. Bu da bize belirli bir zaman dilimi hakkında bilgi veriyor. Tenk Hanedanı'nın Altın Çağı denilen döneme ait. Çin'in, dünyanın geri kalanıyla sürekli ve sık bir ilişkisinin bağlantısının olduğu bir dönemi bize anlatıyor yani. Ve kendisi, Güney Asya'dan deniz aşırı ithal edilmiş davul şeklinde bir taburede oturuyor. Küçük yavru köpeği de muhtemelen Avrupa'dan getirtilmiş. Çin çok kozmopolit bir kültüre sahipti. Bir kadının tahta oturup bu engin imparatorluğa hükmettiği bir dönemden bahsediyoruz. Aynı zamanda modayı da takip ediyorlardı. Bu, dönemin 30'lu yaşlardaki saç modellerinden biriydi. İnsanların güzellik algısı farklıydı. Çok zayıf olmak, yetersiz beslenmiş görünümü veriyordu. Çok yuvarlak bir yüzü var ve balık etli. Mahrem bir anı. Muhtemelen bir ayna tutuyor ve Biraz daha makyaj yapmaya çalışıyor. Küçük köpeği terliğiyle oynuyor. Güzelliğinin farkında olduğunu anlayabilirsiniz. Bize cidden gerçek yaşamı gösteriyor. Etrafta dolanan yaşam gücünü hissedebilirsiniz. Tank hanedanının kıyafetlerinde çok parlak renkleri kullandıkları bir dönemdi. Yani parlaklığı, cilası abartılı değil. Bu aynı zamanda seramik teknolojisinde ne kadar ileri olduklarını da bize gösteriyor. Hala bozulmamış, sanki dün yapılmış izlenimi veriyor. Bu dönem, Çinlilerin Çin geleneğinden gelen çizgisel nitelikle, yani bu gördüğünüz düzenli akıcı çizgiler, Batı geleneğinden aldıkları insan formunun üç boyutlu tasvirini bir araya getirebildikleri bir dönemdi. Asıl önemli olan şey bu karşılıklı alışverişti. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda farklı fikirler ve farklı konseptlerin de değiş tokuşuydu. Bize insan doğası hakkında da çok şey söylüyor. Bu sürekli ve daimi güzellik arayışına dair. Zaman geçtikçe parlaklığı azalabilir ama bu arayış hiç solmayacak.